Servislerin örtükenin ve bülten ile karşınızdayız. Ben Zübet, haber başlıyor. Yaklaşık 22-35'e kadar bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız bende ana haber bülteni Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtıcak olursak: Sosyal cebi Pinterest, tarihaber, ellem, tarihaber, TikTok, tarihaber, TV. Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Saramet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grand Life 73.08, YouTube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık İmaz, hesaplarıyla yayınız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar. Diğer kanallarımızı Dediğimiz gibi e, Tanıtacak olursak Bigolive'da yayındayız Efendim Bigolive kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz canlı yayında yayındayız. Canlı yayın kanalımız Tark Haber TV'lerimiz yere ulaşabilirsiniz. İlk Yayındayız. Kanalımız Star Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayındayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Stark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Popolayv'da yayınlarız efendim. Popolayv kanalımız Tark Haber TV'den bizlere başlıyor. ana haber fülterimiz boş göster izleyenler hashtagleri koyalım Ana haber bültenimiz başlıyor değerli dostlar. Elimiz gibi 22-35'e kadar bu ekranlardayız ve ilk haberimizle geçiyoruz. Vem de müthiş maç. Dördüncü gol geldi. Şu anda 2-2 oldu durum değerli izleyenler. Beştaş... Trabzonspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta ve, ve maçı Ali Şansalan yönetiyor. Golleri Beşiktaş Taşıca e, Jens Larsen e, kendi kalesine golü kaydetti. 29. dakikada. Cenk Tosun 75 dakikada. Trabzonspor'da 11. dakikada Mastik Gomez ve 36. Dakika, 36. dakikada Seyir Zekoyes golü kaydetti. Ve şu an maçta 83. dakika oynanıyor. Maçın Değerli izleyenler, canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Göz yaşı hikaye, son kare değerli izleyenler. Spartı'nın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasa müessesindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda madencinin yaralandığı kazadan önce, Çekilen fotoğraflar yürekleri borttu. Haber. Haber. Güncel. Türkiye Amasra'daki facia ayı konuşuyor. Madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Göz yaşartan hikaye. Türkiye Amasra'daki facia ayı konuşuyor. Madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. Göz yaşartan hikaye. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK Amasra müessesi'sindeki maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı. 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda madencinin yaralandığı kazadan önce çekilen fotoğraflar yürekleri burktu. 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflardaki detaylar yürekleri dağladı. İşte haberin detayları. TVT Haber'de yer verilen habere göre, maden işçilerinin mesaiye giderken minibüste çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. Bartın'daki maden kazasında madencilerin yeri nasıl bulundu? İşte merak edilen sorunun cevabı. Soma faciasından sonra zorunlu hale geldi. Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan buldukun durumu kritik. Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı. Son karede ise hayatını kaybeden 28 işçinin de aralarında bulunduğu son fotoğraf ortaya çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dijitalleşme sürecinde basında telif haklarının korunması sempozyumu başladı. Son dakika İstanbul'da Lüks Vezidans'ta büyük yangın. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 22.35'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli olaylar var. Yayıncı kuruluş testleri kıstı değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 10. haftası d bir maça sahne oldu. Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor konuk etti. Bu sezonun şampiyonluk teferruatının 2, 2 ekibin karşıya geldiği mücadelede Trabzonspor kalecisi Uğur Çakır'ın Uğurcan Çakır'ın hareketleri olay yarattı. Topun kendisine geldiği anlarda meşin yuvarlağa fazla fazla oynayan milli kaleciye Beşiktaş taraftarları büyük tepki gösterdi. O anlarda yayıncı kuruluş Beyin Sports taraftarının sesine kısmak zorunda kaldı. Spor. Spor. Spor Toto Süper Lig. Son dakika, yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı. Beşiktaş Trabzon Spor maçında Uğurcan Çakır'ın o hareketi olay oldu. Son dakika, yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı. Beşiktaş Trabzon Spor maçında Uğurcan Çakır'ın o hareketi olay oldu. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u Spor'u konuk etti. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ekibin karşı karşıya geldiği mücadelede Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hareketleri olay yarattı. Topun kendisine geldiği anlarda meşin yuvarlakla fazla oynayan milli kaleciye Beşiktaş taraftarları büyük tepki gösterdi. O anlarda yayıncı kuruluş ve InSports taraftarın sesini kısmak zorunda kaldı. Son dakika haberleri Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı fırtına gibi geçen müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Trabzon Spor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hareketleri sonrasında ortalık karıştı. Maçın ilk dakikasından itibaren kendisine gelen topları oyuna sokmakta acele etmeyen ve meşin yuvarlak ile fazla süre geçiren Uğurcan Çakır, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaş, Trabzonspor'a asist yaptı. Taç pozisyonu, gole dönüştü. Bordo mavili eldivenin aleyhine tezahüratlarda bulunan Beşiktaş taraftarlarının bu hamlesi sonrasında yayıncı kuruluş Bell Sports, televizyon ekranlarına gelen stadyum sesini kısmak zorunda kaldı. Beşiktaş taraftarları ile Urcan Çakır arasında daha önce oynanan maçlarda da gerilim dolu anlar yaşanmıştı. Bu olayım da ardından Çakır, Twitter gündemine oturdu. En çok aranan haberler iletişim yardım üyelik gizlilik politikası ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-35'e kadar bu ekranlarda ister dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz bu öğrennder2 skolla ee, devam ediyor bu arada. Bir yıl e, diğer haberimize geçiyoruz. Bir yılda %199 arttı. Türkiye'de konutu en çok onlar aldı. <gülüyor> 2021'in sonunda başlayıp 2022'nin Ağustos ayına kadar süren tarihte Türkiye'de fiyatı en çok artanların başına konut fiyatları yer alıyordu. Yabancı konut satışlarının da tartışma yarattığı bu dönemde Türkiye'nin en çok konut alanlık yabancılar Rus vatandaşları oldu. Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre %199 artarak 9.311 adete ulaştı. Finans, finans, ekonomi. Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi. Bir yılda %199 arttı. Konut satışları düştü ama Ruslar Türkiye'den ev almaktan vazgeçmedi. Bir yılda %199 arttı. 2021'in sonunda başlayıp 2022'nin Ağustos ayına kadar süren tarihte Türkiye'de fiyatı en çok artanların başında konut fiyatları yer alıyordu. Yabancıya konut satışlarının da tartışma yarattığı bu dönemde Türkiye'den en çok konut alan yabancılar Rus vatandaşları oldu. Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre %199 artarak 9311 adede ulaştı. Türkiye'de konut fiyatları her dönemde olduğu gibi bu dönemde de yakından takip ediliyor. Ev ve arsa fiyatları da 2022 yılındaki yüksek enflasyondan nasibini aldı. Bazı bölgelerde ev fiyatları %200 arttı. Türk lirasının diğer para birimleri karşısındaki hareketli olması da yabancı yatırımcıyı konut anlamında Türkiye'ye çekti. Bu da fiyatların daha da artmasına sebep oldu. Zirve Rusların Oldu 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra iki ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye gelmesi hem kiraları hem de ev fiyatlarını artırdı. 9 aylık sürece bakılırsa yabancıların konut sahibi olma oranının Eylül ayında düştüğü görülüyor. Ancak yaşanan bu düşüşe rağmen Türkiye'den en çok ev alanlar yine Rus vatandaşları oldu. Kaç ev satıldı? Türkiye'de Eylül ayında toplam 113.402 konut satıldı. TÜİK verilerine göre... Rusya vatandaşları Türkiye'den 1196 konut satın alarak yabancıya yapılan satışlarda başı çekti. Ocak-Eylül döneminde Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Rusya-Ukrayna savaşı etkisi görülüyor. Mart ayı ile birlikte bu iki ülke vatandaşlarının da Türkiye'den aldığı konut adedinde hızlı artış var. Bir yılda %200 arttı. Rusların Türkiye'de yaptığı konut yatırımı yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre %199 artarak 9.311 adede ulaştı. Ruslar geçen yılın aynı döneminde ise 3.115 adet konut alımı gerçekleştirmişti. Ukraynalıların aldığı konut adedi ise %125 artarak 1.775'e yükseldi. Yılın 9 ayında İranlılar 6.540, Iraklılar 5.255, Almanya vatandaşları 2058, Kazakistanlılar 2045, Afganistanlılar 1487, Kuveytliler 1318, Yemenliler 1045, Abliler ise 1032 adet konut aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sigaraya bir zam daha. <gülüyor> Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.35'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu arada derbe efendim 2-2 e, devam ediyor ve 94. dakika oynanıyor. Artı 5 dakika uzatma verilmişti ve yine şu anda 2-2 beraberlikle gidiyor. Ve diğer haberimize geçelim. Dünyada böyle olay görülmedi. Hakem direkleri kestirdi değerli izleyenler. Acun Can'ın sahibi oldu Hull City, Brinkham City maçı. Kale direklerinin 5 cm daha uzun olduğu için... Başlamadı. Başan hakeminin fark ettiği sonrası ekipler saha içine girdi. Kesici aletlerle direkleri küçültme operasyonu yapıldı. Ekiplerin direktleri küçültme operasyonu yaklaşık 15 dakika sürdü ve sonrasında karşılaşma başladı. Spor. Spor. İngiltere. Acun Alıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay. Kale direkleri daha uzun olduğu için Maç başlamadı. Acun Alıcalı'nın takımı Hull City için sahalarda daha önce görülmemiş olay. Kale direkleri daha uzun olduğu için maç başlamadı. Acun Alıcalı'nın sahibi olduğu Hull City 1 Minham City maçı, kale direklerinin 5 cm daha uzun olduğu için başlamadı. Maçın hakeminin fark ettiği olay sonrası ekipler saha içine girdi. Kesici aletlerle direkleri küçültme operasyonu yapıldı. Ekiplerin direkleri küçültme operasyonu yaklaşık 15 dakika sürdü ve sonrasında karşılaşma başladı. 171 Mingham City maçı, kale direklerinin 5 cm daha uzun olduğu için başlamadı. Ekiplerin yoğun uğraşlar sonucunda direkler kesilerek normal boyuta getirildi ve maç başladı. Maçın hakemi fark etti. Karşılaşma öncesi kontrol amaçlı sahaya çıkan hakem, direklerin boyutunun büyük olduğunu fark etti. Hemen diğer hakem arkadaşlarını da yanına çağıran tecrübeli isim, ölçüm yapılmasını istedi. Yapılan ölçümler hakemi haklı çıkardı ve dileklerin 5 santimetre daha uzun olduğunu öğrendi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. O haber bölümümiz devam ediyor. Yaklaşık 22-35'e kadar ve şu an hakem vara gitti. derbide kırmızı kart e, yeri futbolcu, e, kim kırmızı kart gitti Yusuf yazıcı kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldılar. Değerli izleyenler Trabzonspor'da 10 kişi kaldı. Karacık Uğur Can Çakır'da Ali Şansalan'a görüşüyor. O da sarı kart gördü. Ve maç bitmek üzere hakem düğü ve 2-2 maç devam ediyor. Değerli izleyenler dediğimiz gibi maçı canlı yayınlarla canlı anlatımlarla sosyal medya serimizden takip edebilirsiniz. Dilara'dan kahreden haber geldi. Herkes onu Erdoğan'ın talimatıyla tanımıştı. Hollanda'da fişi çekilecekti değerli izleyenler. Hollanda'da yaşayan lösemi hastası 25 yaşındaki Dilara, Şahin'in yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye harekete geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakta yurda getirilen Şahin, Türkiye'de 8,5 ay yaşatılabildi. Dünya hayatını kaybeden Şahin memleketi Kayseri'de son yolculuğuna göz içinde uğraşmış. Haber Haber Yaşam Hollanda'da fişi çekilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti. 25 yaşındaki dilara 8,5 ay yaşatılabildi. Hollanda'da fişi çekilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilmişti. 25 yaşındaki Dilara 8,5 ay yaşatılabildi. Hollanda'da yaşayan nösemi hastası 25 yaşındaki Dilara Şahin'in, yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye harekete geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla yurda getirilen Şahin, Türkiye'de 8,5 ay yaşatılabildi. Dün hayatını kaybeden Şahin, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Hollanda'da 8,5 ay önce yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilen Mülösemi hastası 25 yaşındaki Dilara Şahin dün hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'dan memleketi Kayseri'ye getirilen Şahin, son yolculuğuna uğurlandı. Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, tam 8,5 ay devletimiz bizlere koldu. Kanat gerdi. 8,5 ay bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun dedi. Son dakika. Hollanda fişini çekmek istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirildi. Hollanda'da yaşayan Dilara Şahin, Lösemi'ye yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin'in yaşam fişinin çekilmesi kararı verildi. Konunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Şahin, geçen Şubat ayında hava yolu ile İstanbul'a getirildi. 8,5 ay sonra vefat etti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şahin, yaklaşık 8,5 ay süren tedavinin ardından doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Kulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazına Şahin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. Tam 8,5 ay devletimiz bize kovdu. Kanat gerdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Dilara Şahin'in babası Oğuz Şahin, aya yaşadıkları süreçle ilgili şunları söyledi. Yurt dışında yaşarken kızım lösemi olmuştu. Ciğerleri de su toplamıştı. Tedavi gördüğü hastanede tedavisinin mümkün olmadığını, kişini çekeceklerini söylediler. Kızımın fişinin çekmemeleri için çok uğraştık ama ikna edemedik. Tam fişini çekecekleri zaman Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Nefes alıyorsa getirin dedi. Biz de kızımız Dilara Şahin'i İstanbul'a getirdik. Marmara Üniversitesi'ne yatırdılar. Ciğerlerini çok kısa zamanda temizlediler. Fizyoterapisini yaptılar. Her şeyini kendi başına yapabiliyordu. Her şeyi düzenebilmişti binmişti. Sadece lösemi hastalığı kalmıştı. Tam 8,5 ay devletimiz bizlere kovdu. Kanat gerdi. 8,5 ay bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Bizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. Arkasından Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk günden bugüne kadar olayı takip etti. Telefonla arayarak başsağlığı diledi. Ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Allah hepsinden razı olsun, kızımızın da mekanı cennet olsun, ana sayfaya dönmek için tıklayınız ana haber mülterimiz devam ediyor e, yaklaşık e, 22.35'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz bu arada son dakika haberine göre e, e, derbide Kazanan olmadı beraberlikte de bitti değerli izleyenler derbi ayrıntıları e, birazdan paylaşacağız burada diğer haberimize göre diğer haberimize geçiyoruz çok sayıda gözaltı ve yaralılar var A köyü sattı e, mahalleli kazan kaldırdı Diyarbakır'da köy Yabancıya satıldığı kavgasında kan aktı Bismil ilçesinde A diye tabir eden kişi köydeki bazı arazileri mahallede yaşa yaşamayan kişilere satınca mahalleli isyan etti. Arazilerin yeni sahiplerini mahalleye sokmamak için direnen köylüler taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Gerginlik siyahlı çatışmaya dönüştü. Müca müdahale etmek isteyen askerlerden biri de başından yaralandı. Mahallede güvenlik en üst seviyeye çıkartılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Haber. Haber. Yaşam. Ağköy'ün sattı. Mahalleli isyan etti. Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü. Yaralılar ve gözaltılar var. Ağköy'ün sattı. Mahalleli isyan etti. Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü. Yaralılar ve gözaltılar var. Diyarbakır'da köy yabancıya satıldı kavgasında kan aktı. Bismil ilçesinde adiye tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere satınca mahalleri isyan etti. Arazilerin yeni sahiplerini mahalleye sokmamak için direnen köylüler taşlı sopalı kavgaya tutuştu. Gerginlik, silahlı çatışmaya dönüştü. Müdahale etmek isteyen askerlerden biri de başından yaralandı. Mahallede güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kırsal Sinan Mahallesi köylüleri, köy ağasının sattığı toprakların yeni sahiplerinin köylerine girişine elleri taş ve sopalarla izin vermeyince, üzerlerine silahla ateş açıldı. İki kişi silahla yaralanırken, İkbar üzerine gelen jandarmadan bir asker de çıkan arbedede başından taşla yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağa sattı, köylüler isyan etti. Olay Bismil ilçesine bağlı Dursal Sinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre adiyet tabir edilen kişi, köydeki bazı arazileri mahallede yaşamayan kişilere sattı. Bunun üzerine köylüler de akşam saatlerinde köye girmek isteyen yeni arazi sahiplerinin girişine izin vermedi. Ellerinde taş ve sopalarla karşı tarafın köye girişine izin veren köylülerin üzerine silahlı ateş açıldı. Açılan ateşte iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İkiş çıkışlar için önlem alındı. Çıkan arbedede bir jandarma personeli de başına isabet eden taşla yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, jandarma köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alındı. Olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. D.L.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bülterimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ana Haber Bülterimiz devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> 90 dakika nefes kesti müthiş düelloda kazanan çıkmadı değerli izleyenler. Son dakika ben göre Superdor 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Bu sezon şampiyonu hedeflerinin iki ekip Beşiktaş ve Trabzonspor Dolmabahçeli karşı karşıya geldi. Vodafone part'ta oynanan karşılaşmaya siyah beyaz taraftarlar büyük ilgi gösterirken her iki takımda büyük bir mücadele sergilendi. İki devrende büyük heyecana sahne oldu ve 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. İşte 2-2 biten karşılaşmadan detayları. Spor, Spor, Spor Toto Süper Lig. Son dakika nefes kesen maç. Beşiktaş ile Trabzonspor'un gol düellosu'nda kazanan çıkmadı. Son dakika nefes kesen maç. Beşiktaş ile Trabzonspor'un gol düellosu'nda kazanan çıkmadı. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ekip Beşiktaş ve Trabzonspor Nulma Bahçe'de karşı karşıya geldi. Nofon Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. İki devrenin de büyük heyecana sahne olduğu ve 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. İşte 2-2 biten karşılaşmadan detaylar. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakika boyunca büyük bir leyecan fırtınasına sahne olan mücadelede her iki takım da gösterdiği performans ile izleyenlerin beğenisini topladı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Lodafone Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Trabzon gollerini 11. dakikada May Gomez ve 36. dakikada Mahmut Rezebuit kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 29. dakikada Stürger Larsen, kendi kalesine ve 70 dakikada Cenk Tosun'dan geldi. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 98 dakikada var kontrolü sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını 19 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Üst üste ikinci kez berabere kalan Trabzonspor ise 18 puanla 5. sırada yer buldu. Beşiktaş, Gelecek hafta Hatay Spor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise Sivas Spor'u konuk edecek. Beşiktaş'ta dört değişiklik. Beşiktaş'ta teknik direktör valeri Enesmael, Bitten Giresun Spor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Roma'ın saiz yerini Francisco Montero'yu Tahip Tal Hasan birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Esmael, Gelson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi. Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges Kevin Kodol ve Raci Pezzalı 11'de görevlendirdi. Avcıdan farklı kadro. Trabzonspor spor teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Liginde 4-0 kazanılan Monaco maçının inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Hüseyin Türkmen'in yerine Larsen, Densil'in yerine Hugo, Canini'nin yerine Abdülkadir Ömür, Bardhi'nin yerine Trezeguet. Unut bozukun yerine ise May Gomez'i de görevlendirdi. Kaneği Çakır'a emanet eden avcı, savunma dörtlüsünü Larsen, Barta, Hugo ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta alanda Bamin ve Hamsik ikilisini bozmayan avcı, gücün hattında Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Trezubeti de oynattı. Avcının gol yollarındaki tercihi ise May Gomez oldu. Hazal 7 maç sonra 11'de. Beşiktaşlarajit Hazal. 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı. Aytemiz Alanya Spor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti. Pezzal sezonun ilk 2 maçında ise Yukatel Kayseri Spor ve Jorendon Alanya Spor'a gol atmıştı. Pezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da bir maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, Sakatlığı nedeniyle Giresunspor Spor karşılaşmasında görev yapamamıştı. Cezayirli Yıldız, karşılaşmanın 45-1 dakikasında sakatlanarak yerini Redmond'da bıraktı. Montero ilk kez 11'de. Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendini yer buldu. Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör İsmail Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanya Spor maçının ikinci yarısında görev almıştı. Necip Uysal'a plaket. Beşiktaş öz kaynak düzeninden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresun Spor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı. Necip Uysal'a plaketini Başkan Ahmet Mürçebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı. Madenciler için saygı duruşu. Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. Cuma günü yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan iki takım sahaya milletimizin başı sağ olsun yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, gün kömür karası yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı. Tribünler doldu. Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzon spor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dağ maçı izleyenler arasında yer aldı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Haber bültenimiz e, devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 22, 35'e kadar e, bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Altun'dan Yunan Bakanı'na mülteci yanıtı geldi değerli izleyenler. İletim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yunan Bakanı'na mülteci yanıtı geldi. Cumhurbaşkanı Yönetici Başkanı Fahrettin Altun Yunan Başkan Notis Mülteci iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun Yunanistan'a mültecilere karşı takındı. insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'yi yönelik te, e, temelsiz asılsız suçlamalara son vermeye ve Devlet ciddiyetine davet ediyoruz, demiş. Haber. Haber. Politika. İletişim Başkanı Altun'dan Yunan Bakana Mülteci Yanıtı. İletişim Başkanı Altun'dan Yunan Bakana Mülteci Yanıtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan Bakan Notis Mitarakis'in mülteci iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Yunanistan'ın mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye... Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetini davet ediyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz, asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetini davet ediyoruz ifadesini kullandı. Altun, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Twitter'dan Türkiye'ye ilişkin yaptığı paylaşımlar üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den yanıt geldi. Biraz medeni olun. Devlet ciddiyetini davet ediyoruz. Türkiye'yi kendileriyle karıştıran Yunanistan'ın göç ve sığınmadan sorumlu Bakanı, paylaştığı yalan yanlış içeriklerle ülkemizi zan altında bırakmaya çalışmış ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti. Yunanistan bu behudev ve ciddiyetten uzak çabalarıyla, kişisel eşyalarını gasp edip sınır dışı ettiği mültecilerin fotoğraflarını yayınlarken, bu mazlumların haysiyetine bile saygısı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yunan makamları önce fronte ile suç ortaklığı yaparak, Ege'de boğulmasına neden olduğu bebeklerin, Ümeriç'te soyup kemerle dövdüğü, donarak ölmesine neden olduğu insanların hesabını vermelidir. Yunanistan'ın mültecilere karşı takındığı insanlık dışı tavırdan bir an önce vazgeçmeye, Türkiye'ye yönelik temelsiz asılsız suçlamalara son vermeye ve devlet ciddiyetini davet ediyoruz. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Milliyetçi Hareket Partisi Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar. Bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. O ülke çokta ceplerin arasına saklandılar değerli izleyenler. Meksika'nın Goanjito eyaletinde yer alan Irpatow şehrine bulunan La adlı bar gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, kab maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı alanında, Bar'ın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerinin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı. Haber. Haber. Dünya. Meksika'da bar saldırısı 12 ölü. Yaralılar cesetlerin arasına saklanarak hayatta kaldı. Meksika'da bar saldırısı 12 ölü. Yaralılar cesetlerin arasına saklanarak hayatta kaldı. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan Gatana adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da, 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, kar maskeli çok sayıda adamın bara gelerek otomatik silahlarla içeridekilere ateş açtığını söyledi. Bazı müşteriler saldırı anında barın arka kapısından kaçarak kurtulmayı başarırken, yaralıların cesetlerin arasına gizlenerek hayatta kaldıkları aktarıldı. Bu Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve olay yerinde incelemelerin yapıldığını aktarıldı. Saldırganların henüz yakalanamadığı belirtilirken, saldırının karteller arası hesaplaşma olduğu düşünülüyor. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayatta kalmak için cesetlerle kendilerini kamufle ettiği ortaya çıktı. Kartel savaşlarıyla biliniyor. Son olarak 27 Eylül'de eyaletteki Celaya şehrinde Santa Rosa de Lima karteli tarafından bir bilardo salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, görgü tanıkları ölenlerin Jalisco Yeni nesil karteli üyeleri olduğunu ifade etmişti. Meksika'nın Guanajuato eyaleti genelinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni nesil karteli ile Santa Rosa de Lima karteli arasında bölgenin hakimiyeti üzerine çatışmalar yaşanıyor. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık bir saat kadar bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Derbileş okeylerin sakatlık yaşandı yeni maç sonra değerli izleyenler. Superdor Supergen 10. haftasında Beştaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısında 3 gol atılırken Soyunma odasına iki birlik Trabzonspor ürünlüğüne girildi. İlk devrenin bitimine doğru ise Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Raşit Cezal maç içerisinde sakatlandı ve kendisini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Cezayirli Yıldız'ın yerine ise Nathan Redmond oyuna girdi. Spor. Spor. Spor Toto Süperling. Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık. 7 maç sonra ilk 11'de başlayan Radhi Hıdizal Trabzonspor maçına devam edemedi. Beşiktaş'ta şoke eden sakatlık. 7 maç sonra ilk 11'de başlayan Radhi Hıdizal Trabzonspor maçına devam edemedi. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan maçın ilk yarısında 3 gol atılırken soyunma odasına 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle gidildi. <Gülüyor> İlk devrenin bitimine doğru ise Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Taraftarların sevgilisi haline gelen Radhik Hezzal, maç içerisinde sakatlandı ve kendisini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Cezayirli Yıldız'ın yerine ise Nathan Redmond oyuna girdi. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk etti. Futbol severlerin büyük heyecanla takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, siyah-beyazlı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Raghid Hezzal, karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında durumuna bakılan Hezzal'ın maça devam edemeyeceği belirtildi ve değişiklik istendi. Cezayirli Yıldız 45-1 dakikada yerini Nathan Redmond'da bıraktı ve yedek kulübesinin yolunu tuttu En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Gizlilik politikası Yasal uyarı LSS Ana haber bültenimiz devam ediyor Yaklaşık 0 Yaklaşık 1 saat kadar bu ekranlardayız Değerli dostlar Ve diğer haberimize geçiyoruz Cenazet programı belli olduğu değerli izleyenler e, akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın cenazet detayları belli oldu. Billur Kalkavan 17 Ekim Pazartesi günü 2. namazından sonra toprağa bölge Magazin, Magazin Güncel Mildur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programı belli oldu. Mildur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programı belli oldu. Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mildur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa. boyunca Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu. Mildur Kalkavan, 17 Ekim pazartesi günü ikindi namazından sonra toprağa verilecek. Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Bilur Kalkavan, kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayınca, 2 gün önce yoğun bakıma alınmıştı. 6 aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu daha karşı yaşamını yitirdi. Ölümüyle yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayı da belli oldu. Son yolculuğuna uğurlanacak. Billur Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda cenazemiz 17 Ekim 2022 Pazartesi günü, ilkindi namazını mütakiben, Zincirlikuyu camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir yazıldı. Billur Kalkavan'ın vasiyeti var mıydı? Sevgilisinde yürek yakan açıklama. Billur Kalkavan'ın ölüm haberi yasa doldu. Selin Ciğerci, Kalkavan'ın kendisine attığı mesajı yayınladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız ünlü oyuncu sokak müzisyenlerini görünce dayanamadı ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saate kadar bu ekranlarda değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz gün videosunda bugün korkutan anları yaşandı alev alev yandı değerli izleyenler Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alevlere teslim oldu. Sürücü ve içindekiler hemen otomobili yol kenarına çekerek camlarını kurtardı. Haber. Haber. Yaşam. Mardin'de korkutan anlar. Seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Mardin'de korkutan anlar. Seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev... Teslim oldu. Sürücü ve içindekiler hemen otomobil yol kenarına çekerek canlarını kurtardı. Yangın, Derik ilçesi Koser Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlerin yükseldiği otomobilden sürücü, aracı yol kenarına çekerek içindekilerle birlikte kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AKÖ'yü sattı. Mahalleli isyan etti. Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimizle geçiyoruz. Cani'nin fotoğrafı ortaya çıktığı bu adamdan beklenirdi zaten değerli izleyenler. İstanbul'da işlenen kadın cinayetlerine bir yenisi daha ekledi. Kamil Akkan K. isimli iç 83 yaşındaki annesinin bakıcısı Nursel Bey'i gündüz saatlerinde çekiçle öldürmüştü. Kan Dondur'un ardından Cani'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Yaşlı kadının komşularından Gülhan Öztürk bu adamdan beklenirdi zaten. Keşke bir tilavi olsaydı derken... Öldürülen kadına can arasında da bir ilişki olduğunu iddia etti. İşte beşer düşünen haberin detayları. Haber. Haber. Yaşam. İstanbul'da işlenen vahşi çekiçli cinayette yeni detay. Cani'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. İstanbul'da işlenen vahşi çekiçli cinayette yeni detay. Cani'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. İstanbul'da işlenen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kamil Hakan K. isimli şahıs 83 yaşındaki annesinin bakıcısı Nursel Bey'i gündüz saatlerinde çekiçle öldürmüştü. Kan donduran olayın ardından Cani'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Yaşlı kadının komşularından Gülhan Öztürk, bu adamdan beklenirdi zaten. Keşke tedavi olsaydı derken öldürülen kadınla Cani arasında da bir ilişki olduğunu iddia etti. İşte dehşete düşüren haberin detayları. Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Yaşanan olay sonrası cinayet şüphelisinin komşuları konuştu. Komşulardan Gülhan Öztürk, bu adamdan beklenirdi. Keşke bir tedavi olsaydı dedi. Mahalleli sesleri duydu. Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Camil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, evline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir anda sesi kesildi. Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler dedi. Komşu Öznur Türkan. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Yaşan olaya ilişkin konuşan komşu Gülhan Öztürk, kadını öldüren şahsı tanıyordu. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. Evlerine gidip geliyordu. Adamda bir sıkıntı olduğunu da biliyordu. Yaşlı annesine yardım amaçlı gidiyorduk. Adam bize sürekli olarak bu eve gelmeyin diyordu. Öldürülen genç kadın annesinin bakıcısıydı ama aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. Kadını, çocuğunu okula götürdüğü esnada görüyordu. Kadının bu şekilde öldürülmesi ciddi anlamda üzücü bir durum. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Keşke bir tedavi olsaydı dedi. Ya daha. Konuşu Gülhan Öztürk. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ağkörü sattı. Mahalleri isyan etti. Taşlı sopalı kavga silah. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saate kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Avrupa'nın orta yerinde tansiyon yükseldi. Batı sınırlarına asker sevkiyatına başladılar değerli izleyenler. Rusya ve Belarus'tan dikkat çeken bir adım geldi. Batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan ortak bölgesel gücün kurulması karlaştırıldı. Söz konusu karara göre Belarus sınırları boyunca yaklaşık 9 bin Rus askeri konuşlandırılacak. Haber. Haber. Dünya. Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar. Avrupa'nın ortasında gerilim hadsafhada. Batı sınırlarına asker sevkiyatı yapmaya başladılar. Avrupa'nın ortasında gerilim hadsafhada. Rusya ve Belarus'tan dikkat çeken bir adım geldi. Batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan ortak bölgesel gücün kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu karara göre, Belarus sınırları boyunca yaklaşık 9000 Rus askeri konuşlandırılacak. Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile ortak bölgesel gücün kurulması aşamasında sınırda yaklaşık 9000 Rus askerinin konuşlandırılacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan ortak bölgesel gücün Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde aldıkları kararın ardından Rus askerleri Belarus'a gelmeye devam ediyor. Peş peşe saldırıların ardından yeni gelişme. Dünyaya duyurdu, Belarus ve Rusya. Rus askerleri Belarus'a ulaşmaya başladı. Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeri Revenko tarafından yapılan açıklamada, bölgesel gruplaşmanın bir parçası olarak Rus askerlerini taşıyan trenler Belarus'a varmaya başladı. Bu işlem birkaç gün sürecek. Toplam asker sayısı 9.000'den az olacak denildi. Açıklamada ayrıca daha fazla bilgi paylaşımının ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, geçtiğimiz günlerde Minsk'te yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'a saldırı yapacağı yönünde istihbarat bilgilerini ulaştıklarını, aynı zamanda NATO tarafından muhtemel nükleer saldırıya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile ortak bölgesel güç konuşlandırma yönünde karar aldıklarını duyurmuştu. İlliyav. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Uluptan Amerikalı Yahudilere sistem. Yunanistan'ın küstah paylaşımına Türkiye'den sert yanıt. Bartın'daki maden ocağında patlama. Acı haber duyururduk.